Bitcoin 30 bin doları geçti, hepimize hayırlı olsun. Gerçi benim için şaşırtıcı değil, uzun zamandır Bitcoin'un boğada olduğunu söylüyorum. Ta 16-17 binlerdeyken buralar bence dip dedim ve o sırada Luna, FTX gibi skandallar yaşanıyordu. O skandallara rağmen burayı bırakmıyor olması Bitcoin'in benim için güçlü bir durumda olduğunu gösteriyor demiştim. Daha sonra 23 Ocak'ta yaptığım şu videoda Bitcoin boğa araljisi başlıyor galiba dedim. O zaman Bitcoin 21 bin 22 bin seviyesindeydi. Ve bir süre daha burayı korursa bizim yönümüz yukarıdır dedim. İşte biraz çalkalandık sallandık falan ama Bitcoin şu anda 30.000'i 30 geçmiş durumda. Elbette geleceği öngörmek hepimizin elinde değil. Herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben de öyleyim. Ve kendimi epey de düşünüyorum açıkçası. Yani beni takip ediyorsanız biraz neredeyiz bilin diye söylüyorum. Baktığımızda burada 14 Ekim 2022'de ve 18 Ekim 2022'de arka arka iki video yapmışım. Bunlardan bir tanesinde borsalarda yükseliş işaretimi geldi demişim. nazaktan bahsediyorum. Bu video 14 Ekim tarihli ve daha sonra da 18 Ekim'de boğa aralısına başlıyoruz galiba demişim. Ve buralar aslında Nazlak'ın en karanlık günleri. O gün bugündür performansı görüyorsunuz. Elbette dümdüz bir yükseliş yok. Şurada bir dip daha yaptık. Ama yön hep yukarı doğru devam etti. Bu dibin temel sebebinin Amerika Birleşik Devletleri'nin yatırımcıların vergi riskinden kurtulmak için zararda oldukları varlıkları satıp bunu vergiye zarar olarak yazmalar olduğunu söylemiştim. Nitekim öyle gerçekleşti. Daha sonra yükselişimiz geldi. Ve şu anda hem Nasdaq'ta o zamanlar 10.000'deylik 13.000'e gelmiş durumdayız. Hem Bitcoin'de benim öngörüm 16-17.000'lerde dipte izlediğimiz günden... Bugün 30 bine tırmandık. Peki bu tahminlerim geleceğe yönelik ne durumda? Elbette yanılabiliriz tekrar ama bugün geleceğe yönelik tahminlerde bulunacağız tekrar. Ve bu tahminlerde bulunurken Amerika Birleşik Devletleri'nin de resesyona gireceğinden emin olarak söyleyeceğim bunları. Bazıları beni suçluyor. Hocam Amerika resesyona giriyor. Resesyona girerken hisseler mi yükselir vesaire diye o çerçevede anlatmaya çalışacağım. O yüzden öncelikle Amerika'nın resesyona girdiği neden garantili bir mesele? Onun üzerine duracağız. Bank of America'nın bu konuda hazırladığı harika bir rapor var. Oradan bazı grafikler göstereceğim. Ama daha sonra neden bu resesyondan aşırı korkmadığımı anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. resesyonla ilgili en saçma şey resesyonda olduğumuzu çok geç öğrenmemiz. Resesyonda çünkü Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde son iki çeyrekte küçülme olduğu anlamına geliyor. Bu ancak o küçülmeler yaşandıktan sonra raporları alınca öğrenebildiğimiz bir konu. Bu nedenle ben resesyonda olup olmadığımızda o kadar çok ilgilenmiyorum. Resesyon vari bir ortamda mıyız, değil miyiz? Yani ekonomi küçülüyor mu, küçülmüyor mu onunla ilgileniyorum. Yine resesyonun teknik yönü yani iki çeyrek üstte negatif küçülme olması onunla da ilgilenmiyorum. Geneldeki duygu küçülme yönündeyse bunun hisse senetleri ve bitcoin gibi varlıklar üzerindeki etkisi ne olabilirle ilgileniyorum. Bank of America bu konuda harika bir şey yapmış ve diyor ki arkadaş hiç kendinizi yırtmayın bal gibi resesyondayız. İlk grafik benimle sık sık başvurduğum ISM üretim endeksi. Burada üretim sektöründeki satın almacıların gelecekle ilgili beklentilerine bakıyoruz. 46.3'e gelmiş. Bu resesyon seviyesi. Yani 50'nin üzerinde gidiyor olması gerekirken 46.3 ve aşağıya doğru inmeye de devam ediyor. Net resesyon işareti. Satın almacılara yeni siparişlerin durumu nedir diye sorulunca orada durum daha da kötü. Burada görüyorsunuz şu koyu renkli çizgi sert aşağı doğru inmeye devam ediyor bu elinde sonunda S&P 500 şirketlerinin karlılığını aşağı doğru indiriyor. Grafik hep geçmişte böyle olduğunu göstermiş. Yani önümüzdeki dönemde S&P 500 şirketlerin karları aşağı doğru inecek. Bu çeyrekte açıklanacak bilançoları zaten bunu bekliyoruz. Resesyonda olup olmadığımızı bize gösteren başka önemli bir gösterge daha var. Inverted Yield Curve dedikleri şey. Yani normal dünyada uzun vadeli yatırımlardan daha yüksek getirir bekleriz. Çünkü uzun vadeli bir risk almışızdır. Oysa resesyon dönemlerine yaklaşırken kısa vadede daha fazla getir başlar. Yani bakacak olursak Amerika'da iki yıllık devlet kağıtlarının getirisi 10 yıllıkları geçmeye başlar. Buna inverted yani tersine dönmüş gelir eğilimi diyoruz. Bu resesyon işaretleri ve uzun süredir böyle gidiyordu. Burada grafiği görüyorsunuz. Fakat şu anda bu ters dönmeye başladı. Yani bir süredir 2 yıllıkların getirisi aşağı doğru iniyor, 10 yıllıklarındaki biraz daha yukarı çıkıyor. Diyeceksiniz ki, aa ne güzel resesyon ihtimali azalıyor. Hayır, tam tersi bu resesyonun içine girdiğimizi gösteriyor. Daha evvel beklenti varken ne yaptı yatırımcılar? Kısa vadeli gelire koştular. Şimdi ise resesyona girdik zaten biz kendimizi garantiye alalım diye uzun vadelilere geri dönüyorlar. Yani burada da yine resesyon konfirme ediliyor. Resesyonda olup olmadığımızı anlamanın başka bir yolu da petrol fiyatları. Petrol fiyatlarının yükseliği olması gerekirdi. Geçen hafta OPEC kısıtlamaları gelince bir miktar yükseldi ama hiç de beklendiği kadar olmadı. Yükselme oldu bir miktar ama çok da fazla değil. Şubat-Mart ortamına geri döndük. Bu da dünyada talebin az olduğunu gösteriyor. Talebin az olması demek ne demek? Ekonominin yavaş olduğunu ve resesyonda olduğumuz anlamına gelir. Bir başka gösterge iş gücü pazarından. İş gücü pazarı Amerika'nın çok güçlü gidiyordu ama ISM sürekli aşağı doğru giderken bunun dayanması mümkün değil. Nitekim bir önceki açıklamada 311.000 yeni pozisyon vardı, sonra 238.000'e indi biliyorsunuz, bu grafik biraz eskide kalmış. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam piyasası hala güçlü, hatta işsizlik olduğu için düşük seviyelerde ama gücü yavaş yavaş kırılmaya başlamış durumda. Bu da yavaş yavaş resesyonun içerisine doğru gömüldüğümüzü bize gösteriyor. Öte yandan konut fiyatlarına düşüş var, yıllık rakamları burada görüyoruz, yıllıkta Amerika hala biraz yukarıda %3 gibi. Ama son dönemdeki grafiklere bakacak olursak aşağıya doğru sert inişler devam ediyorlar. Bu ne anlama geliyor? Demek ekonomide yavaşlama var. Tersini bekleyemezsiniz zaten. Bir yandan Amerika'da faizler artıyor, bir yandan biraz sonra geleceğim krediler azalıyor. E tabii ki konut fiyatlarını bu olumsuz yansıyor. Bizdeki konut fiyatı meselesi ayrı bir mesele tabii. Baktığımızda kredilerdeki azalmayı da bu grafikte görüyoruz. Kredilerde ciddi bir azalma var. Bu kredilerdeki azalma elinde sonunda iş gücü pazarlarına vuracaktır. koyu lacivert çizgi kredilerin durumunu gösteriyor. Bayağı bir azalma var. E yavaş yavaş bu istihdam pazarının üzerinde etkilerini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faizleri arttırdıkça Fed funds, şu koyu çizgi, iş gücü pazarına ne olmuş? Geçmişte işte işaretleri var. E şu anda da faiz artışlarının zirvesindeyiz. Yani belki bir 25 bas puan daha var oradan aşağı doğru gideceğiz veyahut da... Burada duracağız, bu tartışılıyor şu anda ama iş gücü pazar üzerindeki olumsuz etkilerini şurada net olarak görebiliyoruz. Yani Amerika'da resesyon şu anda var, adı henüz konmuş değil zaten ileride konacak bugünler resesyon varsa bile ve teknik olarak resesyon yoksa bile yani belki henüz hala gayri sahfi milli hasıla büyüyor ama insanlar şu anda resesyonu derinden hissediyorlar, ekonominin daraldığını hissediyorlar. Bu önümüzdeki günlerde daha da kötüleşebilir mi? Elbette kötüleşebilir. Çünkü aslında kredi daralmasının ve faizen etkisini önümüzdeki günlerde daha sert göreceğiz. Bundan dolayı yavaşlamanın daha da sertleşeceği bir Amerika ve dolayısıyla dünya ekonomisi görmek gayet mümkün. Ve baktığımızda ise senetleri... ...hep resesyonu düşmüşler. Yani buradaki grafiklerde çeşitli resesyonlarda bir yıl öncesine göre hisse senetlerindeki düşüşleri görüyoruz. Mesela 2020 resesyonu, çok kısa bir resesyonu, Covid resesyonu %34'lük düşüş olmuş. 2009 resesyonda da %57, 2001 resesyonu da %36. Yani bu gayet korkutucu bir grafik tabii. Ve böyle baktığımız zaman hisselerin daha da aşağı gideceğini söyleyenlere hak verilebilir. Öte yandan ama işte orası var öte yandan. Dün de bu grafiği paylaşmıştım ama önemli bir grafik. Bir daha üzerine duralım. Amerika Birleşik Devletleri hisse senetleri zaten resesyonu çok uzun zamandır fiyatlamış durumdalar. Baktığımızda demin gördük. ISM şu an üretim sektöründe %4. 43 %44'ler civarında, hizmetler sektöründe %48, %49'larda. Ama Amerikan Nasdaq borsası zaten, şurada bakıyoruz şu beyaz ISM'i gösteriyor, mavi de Nasdaq borsasının olduğu yeri gösteriyor. ISM'in 37-38 olduğunu fiyatlıyor zaten. Yani ileride üretim daha da yavaşlarsa, hizmetler daha da yavaşlarsa, ekonomi daha da yavaşlarsa, Nasdaq bunu zaten çoktan fiyatlamış durumda. Evet kötü veriler gelirse bu biraz daha aşağıya doğru gidebilir. Ama daha ne kadar aşağı doğru gidecek? çünkü zaten ekonominin bugünkünden de kötü olacağı fiyatlanmış Nasdaq'ta. ISM Price Pressure Composite diye başka bir hesaplama var. Yani ekonomideki küçülmenin fiyatlar üzerindeki baskı kurması. Bu 5 ay gecikmeyle gerçekleşiyor. Yani ekonomi küçülüyor ama fiyatları hemen o kadar olumsuz vurmuyor. İşte insanlar eline envanterden kurtulmaya çalışıyorlar. Ümitleri devam ediyor yüksek fiyatta satabileceklerine. Talep henüz kesilmemiş oluyor çünkü insanın cebinde hala para var. Böyle bir 5 aylık gecikme var. Ama 5 ayın sonunda mutlaka vurmaya başlıyor. Geçmişleri görüyoruz, ISM aşağıya doğru sert inişe başlayınca enflasyonu peşinden sürüklüyor ve işte son 3-4 aydır Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun sürekli aşağı doğru gitmesi zaten bunun eseri. Biliyorsunuz bu çarşamba günüyle ilgili de yine enflasyonda sert bir düşüş bekleniyor. ISM'le oran ilişkisini burada net görebiliyoruz. 5 year break even inflation rate Amerika Birleşik Devletleri'nde bir enflasyon hesaplaması yatırımcıların geleceğe yönelik olarak enflasyonun ne olacağını beklediklerini bize gösteriyor. ...2.33 ortalamaya gelmiş durumda, şurada görüyorsunuz. Yani FED'in öngördüğü rakama çoktan ulaşmış durumdayız. Yatırımcılar bu konuda yanılıyor olabilirler mi? Elbette yanılıyor olabilirler ama geçmişte bayağı az yanılmışlar. Bu da şu anlama geliyor, enflasyon düşüyor. Yani evet, resesyona girdik veya girmek üzereyiz ama enflasyonu düşüyor. Bu da stagflasyon ihtimalini ortadan kaldırıyor. Stagflasyon bizim ekonomistlerin pek sevdiği bir laf. Diyorlar ki hem ekonomi küçülecek hem de enflasyon artacak... Ekonominin küçüldüğü konusunda zaten hepimiz hemfikiriz ama enflasyondaki etki öyle değil gibi. Bu da önceki videolarımda Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonu oluşturan temel girdilerin büyük bölümünün de düşüşler olduğunu anlatmıştım. Özellikle enerji tarafında bunu çok net görüyoruz. Ürünlerde bunu çok net görüyoruz. Gıda da o kadar net görmüyoruz. Kira ve hizmetlerde ise henüz enflasyonun düşmeye başla dair emareler yok diyorduk. Kira ve hizmetler tabii çok çok önemli. Peki kira ve hizmetlerdeki enflasyonu yüksek tutan şey ne? İnsanların hala para harcayabiliyor olması. Ama birkaç gösterge birden var burada. Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nde kredi kartı borçluluğu artıyor. Demek ki paralar yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Daha da önemlisi insanların maaşları enflasyon kadar artmıyor. Bu maaşlardaki artış ortalama yıllık %4.2 Enflasyondaki harcı %6. Yani bu durumda hizmetleri ve kiranın bunun yansımaması mümkün değil, biraz gecikmeli de olsa yansıyacak. Bu çeyrekte yansırmaya emin değilim ama önümüzdeki dönemlerde bunun etkisini görme ihtimalim çok çok yüksek. E böyle baktığımızda enflasyon düşüyor, resesyonda gibiyiz, peki böyle bir durumda neler oluyor? Peki böyle bir durumda ne yapıyorlar? Para basıyorlar. Yani resesyon varsa ve enflasyon korkuları biraz azalmışsa para basıyorlar. Bu nereden başlayabilir? Bence bu sefer Çin'den başlayacak gibi gösteriyor. CMI'nin raporu da bunu gösteriyor. Çin devleti ne zamanki ISM'de işler terse gitmiş hep bolca Para basmış. Burada ISM'in yükseliyor gibi gözüküyor olması aslında düştüğü anlamına geliyor. Çünkü grafik ders Çin hükümeti para basmaya başlar. Zaten basmaya da başladılar. Çin şu anda çok sayıda teşvik getirdi piyasayı paraya boğmaya başladılar. Çin para basınca diğerlerde de basacaktır. Bir diğer önem verdiğim göstergede piyasalar acayip karamsarlar. Bu put-call ratio'yu gösteriyor. Yani piyasanın düşeceğine inanıp bunu fiyatlayanların... Piyasanın yükseleceğine inanıp bunu fiyatlanlara göre oranlarının ne kadar yükseldiğini gösteriyor. Tarihteki en karamsar oranlardan bir tanesi bu. Bakın ta 2008 krizinde falan bile bu rakamlar olmamış. Yani bu da ne anlama geliyor? Piyasa aşırı karamsar. Bu aşırı karamsarlık durumları genelde ters indikatör olma özelliğini gösterir. Çünkü piyasa yapıcıları bu duruma bakarlar ve derler ki şimdi eğer hisseleri yükseltirsek bu durumda bu terste kalanlardan ciddi para alabiliriz. Peki piyasaya para girerse ne oluyor? Bitcoin yükseliyor. Yani bu kadar basit Bitcoin yükseliyor, az daha yükseliyor. Ben bunu uzun zamandır videolarda anlatıyorum. Böyle çok grafikleri, 200 haftalık ortamları falan bunlara bakmanıza gerek yok. Bakmanız gereken şey piyasaya giren para bollaşıyor mu, azalıyor mu? Piyasaya giren para da Global M2 deniyor buna. Artış var. Bitcoin bu artışı gördüğünden beri düştü durdurdu, artış devam ettikçe de devam edecek. Bu kadar basit aslında bakarsanız bütün hikaye. Özetleyecek olursak, Amerika'da işler kötüye gidiyor, resesyon ciddi etkilerini gösteriyor. Resesyon etkilerini gösteriyor ama enflasyon da bir yandan düşüyor. Allah'tan resesyon var ama enflasyon da yüksek gibi vaziyette değiliz. Bu durumda merkez bankalarının eli aslında güçleniyor. ...adını para basmak olarak koyun, adını bankalara kredi penceresi açmak olarak koyun. Parayı biraz ulaştırıyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz artışının durma ihtimali çok çok yüksek. 0.25'lik Mayıs'ta bir artış ihtimali var ama ondan sonrası için hiç kimse faiz artışı öngörmüyor. Neden? Çünkü enflasyon düşüşte ve resesyon var. Böyle bir durum hisse senetlerine yarayabilir. Yani evet önümüzdeki haftalarda kötü bilançolar dinleyeceğiz ama bu bilançolar aşırı kötü değilse... Lise senetleri buna olumsuz tepki vermeyecekler. Buradaki tabii tek önemli konu enflasyon ne yapıyor. Birkaç kez kendimi bu konularda tekrarladım biliyorum ama iyi anlamanız lazım. Yarınki enflasyon verisi gerçekten ölümcül derecede önemli. Yarınki enflasyon beklenenin üstünde gelirse her şeyi satmanızı zamandır. Ama enflasyon düşük geliyorsa bu dediğim senaryonun işleyeceğini tahmin ediyorum. Her zamanki gibi soru ve yorumlarınızı merakla bekliyorum. Görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşça kalın.